Düşüncelerle ya da amacınız her neyse bunu gerçekleştirmek için güzel yolculuğu kat etmekten bahsediyoruz. Bu yolculuğa girerken tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Biz tabii birkaç kişiydik bu eğitim programı içinde. Son derece doğal geliştiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu bilgi alışverişleri eminim ki sizler de gruplarınızda bir şekilde insanlarla bilgi alışverişlerinizsiniz. Ama biz olayı birkaç ne diyelim, ileriye taşıdığımızı burada belirtmek isteriz. Çünkü buradaki bahsettiğimiz şey aslında bir yapılanma ve bu topluluğun içinde de bilincin tabii ki belli bir seviyede olması, oluşması gerekiyor ki malum bildiğiniz gibi ülkelerde, memleketlerde ya da topluluklarda kültürden bahsettir. Bu kültürün oluşması da o toplumun bilinç seviyesiyle ölçülebiliyor. Yani ne kadar birbirine gerçekten fayda sağlayan, ne kadar fayda getiren insanlar olursadan konuşuyoruz. Ben çok sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü bu eğitimde e, teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için ama ben müsaade ederseniz burada e, şu an bu e, birlikteliğin içinde sanırım şu an online olan arkadaşlarımız da var. E, örneğin Serkan Bey şu an buradaysa e, Serkan Bey var ve sırasıyla birkaç arkadaşın daha ismini almak istiyorum. E, sadece ben değil. Acaba bu arkadaşlarımızla neler yaşadılar? Kısacık bahsederlerse e, onların da ne yaşadığını, ne deneyimlediğini merak ediyorum. Aslında bizlerin gibi bilgiler verebilirler. Serkan Bey buradaysa Serkan sağlam da orada ekibin içinde. Mümkün müdür söz alırsa sevinirim şu an kendisini bildirirse. Mikrofonunu açarsa Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, Serkan Beyin mikrofonu açabilir misin? Serkan Bey açık şey mikrofon şey onaylaması lazım Serkan Bey. Onaylaması lazım evet. Şimdi bir şey Kimi geliyor mu sesim? Şimdi geldi. Geliyor. Merhaba hayırlı akşamlar diliyorum herkese. İyi, Öncelikle ee, Kocaeli'den herkese selam. Ee, ben Kocaeli'de oturuyorum. Ee, çoğu arkadaşımız biliyordur. E, ben de uzun zamandır bu projedeyim. Ee, gerçi lafı fazla uzatmayayım. Daha konuşulacak çok konu var. Yaklaşık 30 saatlik bir aldığımız online eğitim vardı. <gülüyor> ee, bunlarla ilgili düşüncelerimi size iletmek isterim. Ee, ben bir güvenlik amiri olarak e, birçok eğitime katıldım aslında. E, fakat e, bu eğitimlerin arasında Bey online eğitimi e, belki de benim en çok hoşuma giden eğitimlerden biri oldu. E, bu eğitimlere başlamadan önce e, yeterli bilgiye sahip olduğumu sanıyordum açıkçası. E, sistemin işleyişi olsun, teknik konular olsun, Hepsinin üstesinden bir şekilde geldiğime başarı başarılı olduğumu düşünüyordum. E, bu şekilde sadece bir tık önde olmak güzel ama e, daha fazla da için bir eğitim almanın şartı olduğunu düşünmüştüm. E, ve önümüze tabii ki bu online olarak e, aldığımız eğitimler e, çıktı. E, Birçok bilgi edindik burada. E, ve her eğitimin e, eğitim günümüzde çok keyifli geçti. E, eğitimlere katılmaya başladığımız ilk günden beri pozitif düşünceler ile... E, her kelimeyi hafızınıza yazar gibi anlatımlar beni çok etkiledi. En güzel yönleri de bunlar oldu zaten. Dinlemekten de çok büyük zevk aldım. Her kelimede bildiklerim daha fazlasını öğrendim. Bir eğitim oldu benim için. Şu an nasıl diyeyim size bildiklerimin üzerine daha da bir 10 kat daha eklenmiş oldu neredeyse. Çok güzel bir eğitimdi. Hatta eğitimde bu şekilde yeni eğitimlerle devam edeceğiz. Durmak yok diyor devam tabii ki. E, i̇lk başta öğrendiğimiz e, hedef olsun, vizyon, misyon, e, insan ilişkilerimiz olsun, e, sunumlarla alakalı yeteneklerimiz olsun, pazarlama teknikleri olsun, e, becerilerimiz, yaklaşımlarımız, hatta e, hiç duymadığım kelimelerin bile, e, açıklayıcı anlamlarını bile öğrendim. Bazen e, duyduk ama e, ne olduğunu bilmediğimiz kelimeler de vardı içinde ve zevkli dinledim bunları. E, 30 saatlik eğitim sonucunda e, şimdi insanları e, sıkmadan e, daha sağlıklı daha emin adımlarla ilerlemeyi öğrendik. E, bakış açım değişti açıkçası. E, her şeyi sıraya alarak e, disiplin bir şekilde profesyonel bir sistemin içinde nasıl davranmamız gerektiğini de öğrendim. E, tabii ki amacımız para kazanmak burada e, ama aynı zamanda para kazandırmayı da e, öğretmek. E, bunlarla ilgili neler yapacağımızı neler yapmamız gerektiğini öğrendim. E, daha fazlası için de daha fazla eğitimin e, şart olduğunu e, bildiğimiz her şeyin aslında bilmediğimiz çok şey varmış. Bunları öğrendim. E, bu eğitimlere katılmaya katılmayan e, çok şey kaybeder açıkçası. E, mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. E, benim e, benim sizlere de ilk mesajım e, burada eğitimlere katılın, e, Bildikleriniz e, alın, e, onları cebinizde saklayın, ama yeni öğrendiklerinizle e, uygulayın, bakış açınızı değiştirin, hayatınızı değişsin. Hayatınıza yeni insanlar girdikçe e, inanın daha çok şey öğreniyorsunuz bu sistemlerde. E, i̇kinci mesajım da eğitim başarıyı başarılarınız da sizi hedefinize daha çabuk götürecektir. E, ben bunu öğrendim. E, çok keyifliydi bu eğitimde. 10 günlük e, süre içerisinde gayet güzel e, dakikalarımız geçti. E, Yalçın Bey, Hikmet Bey e, ikisine de çok teşekkür ediyorum bu konuları bize anlattı. E, yani söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Hüseyin Bey, Hikmet Bey'in mikrofonunu açabilir miyiz? Heh, Gökhan Bey'i <gülüyor> <gülüyor> Bey de zaten sorayım. Gökhan Bey erkek. Hikmet Bey'i de açabilirseniz sevinirim. Çünkü mikrofonu kapattığınız zaman bir daha yetki almanız gerekiyor Hikmet Bey. Kapatmayın. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için herkese iyi akşamlar dilerim bir haftalık süreçte 30 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirdik burada bu eğitim sonunda birçok konuda bilgi sahibi olduğumu ama yanlış ve eksik taraflarımın olduğunu ben keşfettim fark ettim bu eksikliği mi de eğitimlerle gidermek gidermeye çalışıyorum gidermeye devam ediyorum şu an Öncelikle benim Dipnot olarak belirtmek istediğim her şeyin her şeyden önce başarının gelebilmesi için eğitimli olunması gerektiğini ben düşünüyorum. Daha sonra eğitimlerin sonunda kişilerin hayatında karar vermesi sonucunda donanımlı bir şekilde ve eğitimli bir şekilde planlamasını bu doğrultuda yapması gerektiğini düşünüyorum ben şahsım adına. Maydakspay işleyişinin işleyiş sürecini gelecek olursak yani nasıl bir yapı'nın içerisinde. Onumuz gerektiğini e, düşündüm ben bu eğitimlerin sonucunda. Burada bireysel çalışma değil, ekip çalışması ve e, kurumsal yapının oluşması. Tabii ki e, bu kurumsal yapının e, ve ekip çalışmasının içinden yine eğitim geçiyor. E, belki eğitim kelimesini e, çok kullanıyorum ama e, başarının sihirli anahtarı eğitim. Tabii ki kendimizi de eğitim sonucunda da kişinin kişisel olarak da burada bir donanımını olması lazım. Hayattan edindiği bilgi ve tecrübelerini de eğitimle birleştirerek daha faydalı, topluma daha faydalı bir birey olarak bu şekilde eğitimlerle inşallah gerçekleştireceğiz bunu. Ben şöyle düşündüm. Ben bir birey olarak bireyim. Karar verdim. Yani yapacağım Herhangi bir işte karar verdim. Bu MyDexPay olabilir ya da genel hayat işleyişinde baktığımız zaman. Birey olarak karar verdim. Karar verdikten sonra bu işle ilgili gerekli eğitimleri almam gerekiyor. Birinci hedef karar vermek. Karar verildiği noktada da bu işle ilgili detaylı eğitimi aldıktan sonra, kendimi geliştirdikten sonra bunu etkili bir iletişim olarak insanlarla paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada birey olarak karar verdim, eğitimimi aldım, etkili iletişimi paylaştım ve sonucunda da burada bir toplum, topluma faydalı olabilecek bir birey olduğumu düşünüyorum. Ben Hikmet Bey'e ve Yalçın Bey'e bu eğitimlerden dolayı teşekkür ediyorum. Herkesin de bu eğitimlere alması gerektiğini düşünüyorum. Ben de birçok konuda çok biliyorum dedim ama bazı konularda hiçbir şey bilmiyorum ya da ifade edemiyoruz diye algıladım. Benim söylemek istediğim konular bu kadar. Tek kelimeyle diyorum eğitim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar herkese. Hocam ee, hikmet mikrofonu kapılamayacak mısın? <gülüyor> <Emek>. <gülüyor> tabii. Hocam vallahi sen söz vermeyince konuşamıyorum. <gülüyor> evet ee, ben başlayın. E, nezaketen ortam sesin karışmasın diye e, kapatmıştım. Evet. E, şimdi tabii evet eğitimden e, bahsediliyor. Arkadaşlarımız bir şeyler yaşadılar. Heyecanlı da paylaşmaya çalışırlar. Şimdi diğer arkadaşlar da belki şöyle düşünüyor. Ya nedir bu? Hayırdır inşallah ya? Bir konu bir açıldı. 10 <gülüyor> günden bir şey bu insanlara bir şey mi oldu? Ne oldu? Ama merak etmeyin şunu söyleyeyim Doğru bir şey anlamak, e, sohbetlemek, içimizde konuşmak başka, paylaşmak başka ama bir de bu işi profesyonelce ele alacaksak yani buradan bu topluluğun genişlemesi, büyümesi, e, ortak e, vizyon oluşturmakla ve dil kalıplarımızı yani aynı dili konuşabiliyor hale gelmek bambaşka bugün buradan şu an içimizde bir arkadaşımız vardı. Bünyamin Karasakal. Ona çok geçmiş olsunlar diliyoruz. Küçük bir operasyon geçirdi bugün ve yanlış bilmiyorsam şu an aramızda değil. İstirahatte de diyebiliyorum. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum. Evet. Aramızda Ama şu anda evet bu operasyon geçirdi. Evde istirahatti şu anda. Ona alakaşlarsınız. Tamam dinleniyordur. Ama o da sürekli ilgi ile sürekli ve katılımlarıyla diğer arkadaşlarımız olduğu kadar çok açık yüreklilikle, güzel katılımlarla bulundu. Onun için ben Hüseyin Bey'de e sormak istiyorum. Hüseyin Bey siz yıllarca bu eğitimleri sıkı takip edenlerden birisiniz ve sizde bir şeyler ya sizden de bir şeyler duyabilir misiniz? Ne duygu düşüncelerinizi paylaşacak olsanız ne deneyimlediniz? Valla hocam yaşım 51 ama bu eğitimlerde aldığım ben zevki hiçbir tarafta alamadım. Yıllarca eğitim verdik ama tabi bu yıllarca verdiğimiz eğitimin dışında bir e, profesyonellerden yani profesyonel hocalarımızdan aldığımız eğitim tabii bir ayrı bir tat verdi bize. Öncelikle ben e, Yalçın hocamı ve Hikmet hocama çok e, teşekkür ediyorum. E, profesyonel olma yolunda rehber oldukları için. E, tabii her mecrada eğitim önemli olmuştur. E, eğitim olmazsa hiçbir şey olmaz. E, biz bugüne kadar e, tabii özellikle e, katıldığımız günden itibaren bu e, Amatörce e, grupları yönetmeye çalıştık, şey yaptık falan. E, arkadaşlarla e, hep birlikte e, yürümeye çalıştık. Ama tabii profesyonelce bir e, yola adım atmak e, çok daha e, iyi olur e, kanaatindeydim ve bu 10 günlük zaman zarfında gerçekten e, çok iyi bir e, sanki e, şeyin e, koronavirüsün de e, bizi ha, eve hapsetmesiyle e, tamamen e, şeye odaklanarak güzel bir eğitim aldık gerçekten. Tabii benim e, kendi düşüncelerime göre e, amatörlük artık geride kaldı. Özellikle e, sizlerin rehberliğinde profesyonel üst akıl diyeceğim ben buna. E, aramızda bulunmasıyla bize ayrıca bir güç vereceksiniz hocam. Ve ayrıca da motive edeceksiniz tabii ki. Kurumsallığın gereken de bu e, bir haftada konuştuğumuz ve sizlerden aldığımız ve bilgilerle sağlanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle e, tabii e, bu e, Abant'a e, gidene kadar da biraz sonra açıklayacağınız sürprizlerle daha da bunu pekiştireceğiz ve hem arkadaşlarımıza daha iyi yardımcı olacağız hem de e, daha e, birkaç level daha atlamak için hızlı bir şekilde e, adımlar atmış olacağız. Ben e, size teşekkür ediyorum tekrar. İyi ki varsınız. İlk aramızdan diyorum. E, bize ayrıca güç veriyorsunuz. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a teşekkür yar yardımcı olsun. Amin. Cümlemiz Cümlemizi inşallah. Çok teşekkür ederim. E, bu değerli geri bildirmeniz için. Çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz tabii ki gerek yaş gerek e, meslek olarak ya da ne bir şey işte, kültür olarak farklı e, ne diyelim yapılarda geliştik büyüdük. Farklı aileler ya da farklı kültürlerden e, bir araya toplandık. Doğal olarak da tabii bir anda ne kadar aynı şeyi konuşuyor olduğumuzu düşünsek de bir bakmışız ki, aynen burada arkadaşlarım söylediğine ben de katılıyorum. Bazı şeyler çok ezber konuşmuşuz. Arkasını dolduramayınca da tabii bu sefer de, anlatıyor anlatıyorum niye anlamıyor bu insanlar beni diye hayıflanır olmuşuz. Ama burada tabii ki inşallah hep birlikte bu programlarla, düzenlenecek olan programlarla, biraz sonra da yine buna dokunuyor olacağız. Tabii profesyonel bir şekilde ee, ilerliyor olacağız. Şimdi bir de bir, bir arkadaşımız daha var. Ee, kendisini biliyorsunuz zaten eminim. Bizden çok daha evvel sizlerle yol alan e, Taner Beyler Hüseyin Beyler ve burada konuşan arkadaşlarımızla birlikte başından bu yana rol alan e, 20 yıllık da profesyonel e, bir kariyer olan yöneticilik nedir ile ilgili deneyimler yaşamış. Kendi alanında tabii ki. Kendi zaman diliminde e, bir arkadaşımız. Bakalım onu da görüşlerimizi yiyeceğim. Hülya Hanım'dan bahsediyorum. Hülya Hanım ben şu an tabii göremiyorum kutucuk, kutucuk mini mini görülüyor ama muhtemelen aramızlıdır Kaçıracağını hiç düşünmüyorum. Hülya Hanım'ın da görüşlerini alabilirsek burada yani eğitim deyince çok herkes aynı şeyi anladığını belki muhtemelen düşünüyor olabilir ama farklılıklar ne? Arada fark olarak neler görüldüğü bir profesyonel dininden de bir dinleyebilir miyiz Hülya Hanım'dan da? Merhaba. Teşekkür ederiz. Evet. Buradalar. Buyurun. Evet. Buyurun. Arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben konuşmasam olmazdı, değil mi? <gülüyor> e, o halde e, ben de kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşayım sizlerle. E, biliyorsunuz yani yaklaşık bir iki yıla e, vardı. İki yıldır istikrarlı bir projenin içerisindeyiz. MydexPay projesi e, tüm sözlerini harfiyen tuttu e, ve başarılı bir şekilde. Pek çok kişinin hayatına dokundu. Bu süreç içerisinde bizler gönüllülük esasına göre görev aldık. Kendi bilgi ve tecrübelerimizi aktarmak suretiyle topluluğa katkı sağlamaya çalıştık. Ee, öncelikle katkı sağlayan projemizin gelişiminde katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların dışında da bütün MyDex ve XMD ailesine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz güzel bir topluluğuz. Çok daha güzel, çok daha iyi yerlere gideceğiz ve iyiliklere hak ediyoruz arkadaşlar. Ama ben olaya farklı bir yerden bakmanızı rica edeceğim. Şimdi günümüz şartlarında pek çok kişi ekonomik sıkıntı çekerken ve yine işsizlik gibi bir sorunla baş başayken madem biz bir yıldır böyle güzel bir projenin içerisindeyiz ve bir proje sayesinde pek çoğumuzun hayatı değişti. Team arkadaşlarımız işinden ayrıldı. Ve artık yani bunu rahat dile, getirebili dile getirebiliyorum. Ee, pek çoğumuz dışarıda kazanamayacağımız rakamları kazanmaya başladık. O zaman bizim aynı zamanda bir de işin sosyal yönü var. Ee, daha fazla sorumluluk duyarak e, ihtiyacı olan, bu işe ihtiyacı olan ülkemizdeki ve hatta ulaşabiliyorsa dünyadaki bütün insanlara işimizi duyurmamız gerekiyor. Ben böyle bir sorumluluk hissediyorum. Bu sorumluluğu hissederken, ee, aynı zamanda sürekli kendimi sorguluyorum e, ve öz eleştiri yapıyorum. Bu öz eleştiriler e, esnasında ben şunu anladım ki biz öyle ya da böyle gönüllü olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışırken aynı zamanda e, hatalar da yaptık. Yani karşılıklı olarak yönetimsel hatalarımız oldu, sistemsel e, hatalar ya da yanlışlıklar oldu bazen sanki aynı toplumun içerisinde olmamıza rağmen iki farklı kutupmuş gibi. Örnek veriyorum adminler ve yatırımcılar. Eskiler ve yeniler gibi böyle kutuplaşmalar oldu. Arkadaşlar biz neyi paylaşamıyoruz? Sesim geliyor mu? Yani arkadaşlar biz burada bizim ortak paydamız Mydex ve XMD ise bizim bunları bırakıp ee, işimize odaklanmamız gerekiyordu. Ee, mesela fiyat konusunda sürekli fiyat konuştuk. Önce satmayın sonra satın sonra satın ama değerinde satın tarzı şeyler söyledik hep değil mi? Ee, bunlar bizim hatalarımızla da eleştiri Aha. yaptığımız zaman. Bunlar neden oldu? Kötü niyetle mi yapıldı? Hayır. Daha iyi olsun diye yapıldı ama artık şu noktaya geldiğimiz zaman bizim profesyonel destek almamız şart oldu arkadaşlar. Çünkü değerli bir projedeyiz. Değerli bir proje Profesyonel bir yönetim, e, profesyonel bir danışmanlık ya da hizmet almayı hak ediyor. Şimdi bizler eğer amatörce bugünlere gelebildiysek, Yalçın Hocam gibi, Hikmet Hocam gibi profesyonellerin desteğiyle ve bakış açısıyla ve bizleri yönlendirmesiyle neler yapabileceğimizi düşündükçe ben çok ciddi anlamda heyecan duyuyorum. Zaten biliyorsunuz ben projeye ilk günden beri, girdiğim ilk günden beri bu projenin vizyonunu görerek çok büyük heyecanla ve çok büyük keyifle ben bu projede yer aldım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama yeterli mi? kesinlikle değil neden? eğitmenlerimizi tanıdıktan sonra yeterli olmadığına karar verdim şimdi bu hataları ben kendi başıma tespit ettim elbette ama çözümü gene kendimce bulacaktım bu ne derece doğru olacaktı fakat şimdi bizim bu eğitime katılmamızda neler değişti benim hayatımda bu eğitim öncesi. Çok az Ben hem seviniyordum bugünleri geldiğimizde, hem de endişe ediyordum. Eyvah, yani çok büyük bir sorumluluk var omuzlarımızda. Bunu e, nasıl halledeceğiz? Nasıl daha ileriye götüreceğiz? Acaba doğru mu yapıyoruz diye kaygıya düştüm şeyler oluyordu. Ama şu an arkadaşlar tahmin ediyorsunuzdur, o kadar rahatım, o kadar mutluyum ki, ben de e, stres falan kalmadı. Artık ben doğru bir rehber bulduğumun farkındayım. Ee, ve o rehber gözetiminde neler yapabileceğimi e, yani tarif bile edemiyorum. Bireysel olarak konuşuyorum ama biz bir topluluğuz. En başta ben neyi öğrendim? Bakın mesela az önce gene bir hata yaptım. Ben değil biziz arkadaşlar. Yani neler yapabileceğimizi hayal ettikçe heyecan duyuyorum. E, o sebeple e, gördüğünüz gibi hemen şurada canlı yayında bile hata yaptım. Hata yapmak insanlara mahsus elbette ki. Fakat hatalardan ders almak, hatalarımızı düzelterek çok daha e, iyiye hedeflemek bizlerin yapması gereken şeyler. Şu kadarını söyleyebilirim. Bu eğitimlere her birinizin katılmasına e, tüm kalbimle istiyorum. Hem kendi gelişimimiz için hem de MyDex ve XMD topluluğunun geleceği ve pek çok kişiye umut olması için bizlerin bilinçli olması çok önemli. E, şimdilik söyleyebileceklerim. Bu kadar olsun. Çünkü sabaha kadar konuşurum bildiğiniz gibi. <gülüyor> ve tabii ki Yalçın hocama ve Hikmet hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, kısacık bir şey daha söyleyeyim. Yani bu eğitimlerin neler hissettiğiniz ne oldu kısmında şunu söyleyebilirim. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Herkesin katılması gerekiyor. Ama Gökhan Bey ile ikimizin bir tespiti var. Yalsın Bey düşünce okuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Yalsın Bey'in düşünce okuyabilme özelliği var. <gülüyor> <gülüyor> Devamını eğitimlere katılınca öğrenirsiniz. Hoşçakalın. Evet, çok teşekkür ederiz Hülya <gülüyor> Hanım. Sağ olun katkılarınız için ve e, evet aynen bu zaman diliminde e, evlerdeyken hazır herhalde yapılabilecek en güzel zamanı birlikte geçirdiğimizi, en de değerli zamanı, en verimli şekilde geçirdiğimizi. Ben de düşünüyorum. Şimdi sizler böyle geri bildirince e, tabii insan geri gidiyor, şöyle bir toparlıyor ve daha da önemlisi daha e, pek çok arkadaşımız belki de değil hala halihazırda belki de içeriği merak ediyorlar, ediyorlardır diye tahmin ediyorum. E, burada var olan e, kim olduğumuzdan çok daha henüz kim olmadığımızı aslında anlatmaya çalışıyoruz. Bu da tabii anlatılmaz, yaşanır dediğiniz gibi. E, o yüzden ben yine tekrar sözü burada Taner Bey'e bırakmak istiyorum sevgili arkadaşlar. E, çünkü burada e, yaptıklarımızla beraber tabii hepimizin Kimlikleriyle değil mi şu an uçuyor zihnimizde biz kimler oluyor? Cemil Bey de aramızdaymış. Ha, geldi de, mi? Geldi. Evet. <gülüyor> Okey hoş geldi o zaman. Tamam bir ne kadar duyabildi bilemiyorum. Yeni mi katıldı aramıza? Herhalde yeni katıldı. Uyandı mı ses. ses? Açık mı? Sesin açık. açık. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Cemil <gülüyor> Bey. Geçmiş olsun herkes adına olsun. benden. Dağ olun, çok teşekkür ederim. Biraz şu uyuşturucular etkisi geçtikçe biraz daha fazla oluyor ama toplantının başından hmm. beri buradayım, dinliyorum sizi. Aa harikasınız, tamam. Sesinizi duymak çok güzel. Sizin de öyle, çok sağ olun. Sizin de ee, biraz duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz o zaman? size hazır böyle hemen tabii ki, duymuşken. Tabii. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar, ee, çok teşekkür ediyorum buradaki herkese, ee, bu toplantıya önemli değil, katıldıkları için. Ee, ben de bu eğitimin, bu eğitim macerasının hemen başında... Ee, yıllardır tanıyan arkadaşlarım var gerçi, burada olup tanıyan arkadaşlarım var. 17-18 sene kadar e, bir radyo programcılığı geçmişim var ve e, hitabetime güvenerek ben de e, Zoom toplantılarında e, moderatör veya da e, konuşmacı olmaya çalışıyordum elimden geldiği kadar ve bundan önceki dönemlerde de öldüydüm. Fakat... <gülüyor> Mesela radyoda kendi aldığımız diksiyon eğitimlerinde söyleyemediğimiz kelimeler, yanlış söylediğimiz kelimeler, yanlış telaffuz ettiğimiz kelimeler gibi bizlere yanlışlarımız düzeltilerek eğitim verilmedi. Örneğin ben yarına, yarın derdim önceden doğrusu yarınmış mesela. Yarın, hızlı şekilde yarın. Bu bir örnek sadece. Dolayısıyla doğru bildiğimizi zannettiğimiz çok yanlışlar olduğunu fark ettik o süreçte de ve her eğitim sürecinde aslında hep doğru bildiğimiz yanlışlar olduğunu fark ediyoruz. Bu 30 saatlik yaklaşık 30 saatlik eğitimde de e, aynen bunu fark ettim. Doğru bildiğimiz çok yanlışlar varmış her şeyden önce. E, konuşurken e, ikili ilişkilerde grup konuşmalarında özellikle veya da ikili ilişkilerde seçtiğimiz bir kelimenin konuşurken seçtiğimiz bir kelimenin veya da e, bir duraksamanın bile karşıya nasıl bir izlenim değişikliği yaratacağını, karşıda nasıl bir fikir değişikliği yaratabileceğini öğrenmiş oldum toplantılar sayesinde. Ve aslında mesela suyu su olarak değil de yaşamın temel maddesi şeklinde anlatmanın daha faydalı olduğunu anladık örneklemem gerekirse. Bu sebeple eğitimlerin bütün eğitimlerin olduğu gibi özellikle bu şu an planladığımız eğitimin Buradaki herkese, tüm bireylere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bizlere olduğu gibi. Çünkü benim e, bakış açım değişti insani ilişkilerde, diyalog kavramlarına. Ee, örneğin, daha geçen örneğini yaşadık. Grupta birisi bir şey yazdı ve arkasından başka birisi bir şey yazdı. Ortalık karıştı gibi gibi. Aslında herkes aynı şeyi söylüyordu. Fakat farklı dillerden sanki karşı düşüncelermiş gibi konuştu herkes. Ee, ve bana daha çok sanırım... İnsanlarla olan yakınlığından samimiyetimden e, ve yardımcı olma çabamdan dolayı sanırım bana çok ulaşan arkadaşımız oluyor. Telegram'dan olsun, WhatsApp'tan olsun çok ulaşan arkadaşlarımız var. E, ve hepsiyle ortak, yani e, bana gelen ortak sonuç şu. Biz bu işi birisine anlatacağız, anlatamıyoruz. Bana söylenen hep bu. Yani e, anlatıyoruz yanlış anlıyorlar veya da anlatamıyoruz. Siz anlatır mısınız bizim yerimde? Tabii ki de elimden geldiği kadar yardımcı oldum ama benim de bu yardımcı olma e, düşüncelerim sırasında yardımcı olurken yaptığım yanlışlar olduğunu fark ettim. Ve insanlara neler, e, neyi anlatırken nasıl anlatmam gerektiğini öğrendim toplantılar sayesinde. İşte bu yüzden e, bu akşam bu toplantıda birçok arkadaş vardır bana o şekilde ulaşan. Biz anlatamıyoruz, siz anlatır mısınız şeklinde ulaşan arkadaşlar vardır. Onlara tavsiyem altın değerindeki bu eğitimi kaçırmasınlar. Ee, yaklaşık 30 saatlik 30 saat dile kolay ama bir günden fazla yapıyor. Ee, 30 saatlik eğitimin arkasından e, ki ben kendi hitabetime çok güvenirdim. Ben e, bana kattıkları değerden ve bana verdikleri eğitimden dolayı e, Yalçın Bey ve Hikmet Bey'e çok teşekkür ediyorum herkesin öyle. Ve e, buradaki herkese de tavsiyem bu eğitimleri, bu altın kıymetindeki eğitimleri MyDexPay'in vizyonunu görerek almalarıdır. MyDexPay, evet hepimizin amacı belki para kazanmak ama sadece para kazanmakla hayatın geçmeyeceğini de bilmemiz lazım. Kendimize değer kazandırmamız, kendimize bir şeyler katmamız lazım. Ee, i̇şte bu sebeple MyDexPay ailesinin her bir üyesine, her bir bireyine yakışır şekilde herkesin bu eğitimlerde bizimle birlikte yol almasını temenni ediyorum ve tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Üstelik böyle bir günden sonra katılmış olmanız ve gerçekten teşekkürler. Yani her çok şeye iyi. rağmen buradaydınız. Bu çok önemli evet. gerçekten. Teşekkür ediyorum ben herkes adına tekrar yani e, ve burada tabii şöyle bir şey daha var. Ee, yine taner Bey e, biz, e, biz bir, bir sürü rolümüz var bu hayatta. Bir sürü meslekten geldik, rollerden geldik. Ben şucuyum, ben bucuyum derken ben danışman mıyım, e, neyim burada, elçi miyim, satıcı mıyım, temsilci miyim derken e, biz kim olduğumuzu bulduk mu sizce? Yani öz, özümüzde burada bu platformda kim olduğumuzu bulduk mu Taner Bey? Ne diyorsunuz? Sesi alamıyoruz Taner Bey'den. Hüseyin Bey ses açar mısınız? Tamam. Efendim. Kapatmış herhalde. Bana tavsiye etmişti. Hiç Kapatma diye mi? <gülüyor> <gülüyor> Sana kendisi kapattı. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> Kapatmak zorunda kalıyorum. <gülüyor> Okey <gülüyor> <Bakayım>. tamam. <gülüyor> Haklısınız. Evet bu konuda yine sevgili Taner Bey bir çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Biz ee, ne şimdi, bulduk mu kim olduğumuzu? Şimdi onu konuşacağım ben de. Ee, biz gerçekten kimiz? Niye buradayız? Niye MyDexPay projesinde yol alıyoruz? Amacımız nedir? İnsanlığa katabileceğimiz değerler nedir? Bununla alakalı aslında biraz daha gerçekliği yaşamaya başladık. Çünkü ee, amacımız vardı ama yani amacımızı tam olarak netleştirip, doğru odaklayıp herkese anlatabilir durumda değil. Şimdi gerekli isimlerle biz biraz daha iyi kavramaya başladık. Yani insanlara nasıl ulaşabileceğimizi nasıl kendimizi ifade edebileceğimizi gerçek manada amacımızın ne olduğunu çünkü bildiğiniz gibi dijital çağ bir şekilde ilerliyor. Dijital çağın bizim kaçırma lüksümüz yok. Ama insanlara da bir şekilde yardım etmemiz gerekiyor. Destek olmamız gerekiyor çünkü e, dijital çağ ilerledikçe bildiğiniz gibi bildiğimiz standart meslekler yok oluyor artık. Nedir? Artık e, blockchain teknoloji e, artık devreye girdi. Kimsenin blockchain'in ne olduğundan haberi yok. E, yapay zekadan haberi yok. Ya da dijital gelişimin tam olarak idrakına varamamış bir toplum şu anda. Ama bu toplumda bir fark yaratabilir miyiz biz? yaratabiliriz. Bu imkanlar var mı elimizde? Var. Elimizde bir ile gibi bir ödeme sistemi var. Blockchain tabanına sahip ve dijital para XMD üzerinde barındırıyor. Bunu insanlara bir şekilde anlatabilme yöntemini bulmamız gerekiyor. Ama nasıl bulacağız bunu? Bildiğimiz basma kalıp bu zamana kadar geçmiş olduğumuz e, standart hayatımızda bulamıyoruz. Nasıl bulacağız? Doğru kişilerden, koçlardan, doğru eğitimleri alarak biz artık vizyonumuzu, misyonumuzu doğru bir noktaya artık odaklamamız gerekiyor ki bu odağı da herkese anlatabilirim. Yani biz burada artık hem kendimizi keşfediyoruz, bakın biz kişisel ilk önce kişisel gelişimimizi elde ettik, kişisel gelişimimizi sağladık ve kişisel gelişimimizin yanında iş İçimizin ne olduğu, şu andaki değerimizin ne olduğunu, nasıl anlatabileceğimizi eğitim sayesinde bir araya getirdik. Yani güne kadar bu programı içinde iki seneden beri yer alan biri olarak bana anlatın deseniz, ben bile tökezleyen biri olarak şu anda anlatabilir düzeye geldim. Bakın anlatabilir, anladım tam olarak anlatabilir düzeye geldim diyebilirim. Hatta yeni bir eğitim başlıyor. Bunu da ben dört, yani dört gözle bekliyorum bu eğitimi. ...hep beraber, sizlerle beraber bu eğitim alacağız. Yani... ...eğitimin yaşı, zamanı... ...sınırı yoktur. Hep beraber... ...bu eğitimleri doğru zamanında... ...bakın, zamanı kaçırmadan... ...zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Zaman artık dijital çağ zamanı. Dijital çağ zamanına... ...daha hızlı adapte olup... ...daha hızlı anlatabilir bir düzeye gelip... ...çevremizdeki herkesi... ...bakın ben kendimizin zenginliğinden... ...bahsetmiyorum bizim para kazanmamızdan da bahsetmiyorum artık. biz zaten para kazanacağız buna mahkumuz zaten biz bunu anlayabilirsek bu programın gidişatını anlayabilirsek zaten kazanacağız ama anlatabilir düzeye gelirsek çevremizdeki ne kadar insana burada dokunabilirsek hayatlarını değiştirmeye ve insanlara para kazandırmaya başlarsak o zaman kazanmaya başlayacağız arkadaşlar bizim para, sadece bizim para kazanmamız Küçük bir zümrenin para kazanması bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz toplum olarak artık bir yere hep beraber doğru eğitimleri alarak gidebiliyorsak bir şeyler ifade ediyoruz. Peki bizim rolümüz ne? Bizim rolümüz artık eğitim. Eğitimciyiz. Yok eğitim. Eğitimcinin içinde biz no. neyiz yani? yani? Bir sürü şey söyleniyordu. <gülüyor> yok danışman mıyım temsilci miyim neyim ben ha. yani şimdi hani konuşurken yeni yeni, bu kimlik, yeni terimler kimlik. geldi şimdi <gülüyor> şimdi burada, burada farklı kimlik gitti oraya şimdi ben orası <gülüyor> da, <gülüyor> nereye, nereye vardık biz biz orada aslında kimliğimizi bulduk biliyor musunuz ve bunu da kaç saat düşünerek yaptık biliyor musunuz gerçekten biz danışman mıyız müyüz mıyız bunlar. biz tam olarak aslında terimi bulduk terimi bilmiyorum Sizler kafanızda tam olarak oturtturabilecek misiniz? Tabii eğitimlerde tam olarak biz de ilk duyduğumuzda tam olarak oturtturamamıştık. Biz aslında bu sistemin içinde bir aktivistiz arkadaşlar. Aktivist kelime çıkıyor. Bakın hep MyDexPay'e özel terimler çıkıyor. Pay işte dijital para ama işte e, Master Life'ı e, Life kullanıyoruz ama biz e, bu topluluk içindeki aktivistleriz. Yani aktif rol oynayan aktif rol oynayan çevresindeki kişileri kendini harekete geçirerek çevresindeki kişileri de harekete geçiren kişileriz. Bir adım mı öteye götürmek istiyoruz. Proaktif oluyoruz arkadaşlar. Yani böyle terimler çıkmaya başladı. Bunları da yavaş yavaş hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Peki, hocam. Peki. rica edin. Peki bunu biraz daha açmak gerekirse Yalçın Bey de çok irdeledik bunu. Evet. Saatlerimiz geçirdik. Sağolsun e, Sayın Yalçın Kiretçi de buradan belki tabii duyu, e, tanımayan var. Kendisi 7 kitabın yazarı olduğu gibi e, koçların eğitmeni olduğu gibi öyle söyleyelim. 40 yıllık bir klinik psikolog olduğu gibi. Aslında e, şu anda bizim e, çok ciddi sağolsun e, rehberimiz aynı zamanda bu eğitim programı içinde. E, ve Hülya Hanım da söyledi. Dikkat edin. o kadarken derken Yalçın Bey çok iyi. Gerçekten analiz edebilen, tespitleri sağlam, yerinde olan bir kişi olarak ben müsaade Yalçın Bey sözü verebilir miyim? Yani burada aktif isteyince şimdi belki hepimizin aklına bir sürü şey geldi. Ee, ama bunu biraz daha hani açmak gerekirse ee, Yalçın Bey şu an aramızda izliyor diye biliyorum. Rica evet. etsek Tabii. kendisine söz verebilir miyiz? Tabii. Mikrofonu açık hocam. Açık. Açık. Mikrofonu hocam. Açık hocam. Evet. Bursa'dan Maydeks Bey ailesine iyi akşamlar diliyorum. Ben Yalçın Gözde'cim. 40 yıldan beri ben insanla uğraşırım. Terapistim, eğitimciyim, araştırmacıyım, yazarım. Bunu söyleme gerekçemiz de şu, konumuz insan. Ne yaparsak yapalım biz insana hizmet ediyoruz. Ama bir taraftan da bu dünyada insan olma yolundayız. Buraya da işte bireysel gelişim diyoruz. Ee, yaklaşık bir ay önce Taner Bey'le e, ofisimde tanıştık. Bursa'ya geldiler. Projeyi anlattılar. Bu konuda neler yapabiliriz? İki ayrı kez geldi. Dinledik, notlar aldık. Ne yapılıyor? Yolculuk nereye? Yolcular kim? Hedef neresi? Liman neresi? Hangi yükler taşınıyor? Bunun gibi... Anlamaya çalıştık. Hala da anlamaya çalışıyoruz. İşte bu 30 saatlik bir takım çalışması yaptık aslında burada. Eğitim kadar. Ve bu arada admin grubunun yazışmalarını yaklaşık bir aydan beri e, takip etmeye çalışıyorum ki grubu anlayalım. Neler oluyor? Amaç ne? Çünkü amaçsız hiçbir şey olamaz. Bu arada yazarlık derken ben alışkanlıklar konusunda çalışıyorum bir. Allah zihni açıklığı versin derler. Zihinler nasıl açılır? Bununla ilgili kitap var. Zihni fabrika ayarlar. Hocam dondu. Dondu. Sözdük güler. Telefon çalmış olabilir. Telefon Tabii. çaldı geçti. Okey. Şimdi sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Yani düşünce okuyor deyince birçok kişi öyle algılar. Esasında ben iyi bir dinleyiciyim. Dinleyici olmaya çalışıyorum. Çünkü iki kulağımız, bir ağzımız var. İyi bir dinleyici olmalıyız ki biz bir şeyi anlatabilelim. Biz bir şey anlattığımızda da birileri bizi dinliyor. Burada, bu projede para kazanmak var. Daha da ötesi, para zaten hep kazanılıyor. Ekonomik olarak, geleceğe yönelik insanların özgürlüğünü kazanması var. Ekonomik özgürlük. Hatta para kazanmaktan, geçinmekten öte, milyoner olmak var. Hikmet böyle biz yaklaşık 4-5 seneden beri insanların, Milyonerlik alışkanlığı üzerine çalışıyoruz hatta. İnsanlar milyonları kazananlara bakıyorsunuz. Çok basit kazananlar da var. Burada böyle bir fırsat var. Ama bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için neye ihtiyacımız var? Burası önemli. Taner Bey'in çabasını görüyorum. Bu takımın çabasını görüyorum. Harekete geçelim arkadaşlar. Moral motivasyon verelim arkadaşlar. Haydi arkadaşlar tam zamanı dijital çağa girdik. Böyle bir hareketlenme var. Bunun yanında gereği gibi hareketlilik e, olamıyor. Ne oluyor işte? Profesyonel danışmanlık geliyor. Bir tarafta admin grubu var. Bir tarafta e, sponsorlar var. Satıcı mıyız? Trader mıyız, Networkçü mıyız? Neyiz? Kimiz biz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Ve yaklaşık 5000 kişiden bahsediliyor. Şimdi ben işimi yaparken, mesleğimi yaparken bütüne bakarım. Yani bu bütün nedir? Global diyoruz bugün. Dünyaya böyle bakacağız. Sorunlara da bütünsel baktığımızda yani büyük resmi görebilmemiz gerekiyor. Çünkü o zaman bir sistem gelir. O zaman kurumsallık gelir. O zaman profesyonellik gelir. Böyle baktığımızda biz bu arkadaşlara ne diyeceğiz? Hangi eğitimi vereceğiz? Nelere ihtiyaç var? Ne olsun ki bu insanlar gerçekten harekete geçsin. Çünkü hep hareket, bereket diyoruz bakın. Hareket, bereket. Bunu söylüyoruz. Bütün bunları düşünürken kavram bulmaya çalıştık. Kavram kargaşasını ortadan kaldırmak için. Çünkü grup kuruluyor, başka bir şey geliyor birine. Yetki veriliyor. Yetkili mi, yetkisiz mi? Yazdın, yazmadın. Bütün enerjiler burada bitiyor. Bunu gözlemledim. Ve sonuçta şöyle bir şey geldi. Yani burada bu alandaki herkes bir aktivist. aktiviste ne anlıyoruz şimdi? İnsanlar baktığında çeşitli çağrışımlar yapabilir. Olumlu çağrışımlar da var, olumsuz çağrışımlar da. Ama aktivistin Fransızca kökenli bir kelimeymiş, onu araştırdığımda buldum. Dinamik, canlı, enerjik, atak, hareketli, çalışkan, faal, iş yapabilme yeteneği gelişmiş insanı tarif ediyor. Sorunların çözümünde inceleyici, araştırıcı, girişimci, statikoyu, var olan mevcut durumu kabul etmeyen, yenilikçi, pozitifist, bir insan olmak. Biz burada eğer kazanmak istiyorsak aktivist olmak zorundayız. Bunun anlamı da şu idi, bu projeye kaydedilen herkesin ünvanı aktivist olmalı. Yani harekete geçmiş olmalı. Niçin? Kendi geleceğini yönlen, e, belirlemek için. İşte burası da işin proaktif kısmı. Yani ben borcumu harcımı ödeyim, geçineyim derdi değil. Geleceğe düşünerek. Burası da işin koşuluk tarafıdır. Bütün bunları yapacağız. Yani pasif seyirci bekleyen, edilgen, ne yapsak, ona mı sorsak, buna mı sorsak? Ama şunu biliyoruz. Herkes kendi hayatının patronudur. Kimsenin patronu yok. Eğer böyle bir düşünüyorsa insan daha kendi hayatının direksiyonuna geçememiştir. Bu alanda patronu olmayan, merkezi olmayan muhteşem bir proje gördüm ben burada. Hem burada danışmanlık yapacağız, hem koşluk yapacağız, yeri gelecek eğitimlerde o terapistliği yapacağız. Çünkü hepimizin çocukluktan gelen, bilinçaltında dünya kadar kirleri var, korkusu var, çekingenliği var, utangaçlığı var. Ama ortada insanlara, ihtiyacı olan insanlara para kazanmayı vaat ediyoruz. Öneriyoruz. Hazır böyle bir fırsat var. Ne var ki bunu Özgüvenle, cesaretle doğru bir şekilde ve sade bir şekilde anlatmak mümkündür. Evet mümkün. Bize düşen görev Hikmet Bey'le birlikte çünkü biz 10 seneden beri bir ikiliyiz. Ve bu alanda o bir network duayı yani 30 yıllık, ben de 40 yıllık bu alanda insanlarla çalışıyorum. Ki öğrenmenin yaşı yok. Biz 10 yıl önce bir İstanbul'da eğitimde Hikmet Bey'le tanıştık. Birçok projede birlikte yer aldık. Abi kardeş gibiyiz. Ve birbirimizle, birbirimizi desteklemeye çalışıyoruz. Yani artık büyük hedeflere tek başına gidilemiyor. Bütün dünya bunu artık biliyor. Hedefiniz ne kadar büyükse mutlaka bir takım arkadaşı, mutlaka bir ortak akıl Bulabileceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz, güvenebileceğiniz bir takıma ihtiyacınız var. Bizim görevimiz burada, böyle beşli takımlar oluşturmak. Önerimiz de bu oldu. Şu anda dinlemiş olduğunuz arkadaşlar, beşli takımın ilk üyesiydi. Biz bunu oluşturmaya çalıştık. Çünkü zihin öyle bir karışık ki, okula giderken hep anne babalar demiştir. Hadi evladım Allah zihni açıklığı versin. Burası çok önemli. Biz insanların zihnini kazancı açmalıyız. Bu topluluğa güvene açmalıyız. Bunun yolu çok kolay ve basit. Aklın yolu bir diyoruz bakın. Aklın yolu bir. İki yol yok. O zaman o bir yol, doğru olan yol, sistemli olan yol ve bunları biz biliyoruz. Ve sizlerin de bundan faydalanmasını istiyoruz. Burada eğitim eğitim derken esasında biz kendimizi tanıyacağız, başka bir şey yapmayacağız. Çünkü biz doğuştan o kadar büyük yeteneklere, potansiyellere sahibiz ki ama yanlış insanların elinde, yanlış yönlerde sevk edildik ve kendi özümüzden uzaklaştık. Biz burada esasında özgüven aşılamak için varız, sizi size tanıtmak için varız. Zihninizi tam kapasite kullanmayı öğretmek için varız. Bunlar bizim işimiz. Bunda yatıp kalkıyoruz. Ve şu anda koronavirüs nedeniyle planlamış olduğumuz avant eğitimi ötelendiği için, bu süreçte fırsatı kaçırmamak için bu gruba neler yapabiliriz diye kafa yorduk bu 30 saatlik süreç içerisinde. Hatta rüyalar bile gördük. Ben bir bu aktivisti de gece uykuda buldum. Yani bir isim lazım bana. İnsan zihni 7-24 çalışan bir mekanizmadır, adı, Muhteşem. Bu nedenle doğru çalıştırırsak, verimli ve etkin çalıştırırsak yapamayacağımız bir şey yok. Aslında buradaki olay o kadar basit ki, o kadar basit ki herhangi bir alan var, güvenilir. Blockchain teknolojisi dünyanın son harikası, kripto para birimi ve giderek değer kazanıyor. Bunu değerlendirecek olan kim? Bizleriz, sizlersiniz. Çünkü para değer kazandıkça insan para kazanmış oluyor. Şu anda 1500-2000 civarında kripto para var. X, MD bunlardan biri. Takımdaki arkadaşlara, gruptaki arkadaşlara şunu dedim. Vizyonumuz ne olacak? XMD'yi bu 1500 coin üzerinde, e, içinde ilk sıralamada 50'ye taşımak, değer olarak. Bunu neden söylüyorum özellikle? Benim çalıştığım, koştuk yaptığım, terapistik yaptığım insanlara derim. Bir iddianız varsa bana gelin, iddianız yoksa başkasına gidin. Çünkü insan bu dünyada bir iddia sahibi olmak zorundadır. Bunun anlamı nedir? Ben varım diyebilmektir. Çünkü bütün iş bir varmış bir yokmuş. Hikayeler böyle başlar. Burada da Haner Bey geldi ben varım dedi. Konuştuk, anlattık. El sıkıştık. Dedik biz de varız. Buradaki mesele şu siz var mısınız? Kazanmaya var mısınız? Geleceğinizde özgür bir ortam yaratmaya var mısınız? Hayallerinizi gerçekleştirmeye var mısınız? Bunun yolu var çünkü. Biz burada danışmanlık yapacağız, rehberlik yapacağız, koşluk yapacağız. Ve bunu artık kendimize bir iş edindik. Eğitim ne zaman olursa olsun ama hiçbir fırsatı kaçırmayacağız. Bakın bugün... Biz yedinci, sekizinci saati evde mesai yapıyorum. Sözüm ona eve <gülüyor> hepimiz hapsolmuş gibiyiz. Ama sekiz saat yine mesaiye devam ediyoruz. Bu bitiyor ondan sonra değerlendirmeye. Ne yaptık? Önemli olan elimizden geleni yapmak değil. Toplumda da böyle bir şey var. Elimizden geleni yaptık. Hayır. Doğru olanı yapın. Elinizden yanlış da gelir. Elimden gelen bütün yanlışı yaptım olur o zaman. Hayır. Aklın yolu bir ise her işin bir tek doğrusu olabilmeli. İdeal olanı. O zaman biz bunu bulup bunu yapmalıyız. Bütün enerjimizi, vaktimizi, çabamızı. Çünkü ömür çok değerli. Evde olduğumuz süre bir fırsat. Şu anda da bu kripto para birimi için dünyada bir dönüşüm var. Kağıt para ortadan kalkıyor. Gazetelerde haberler var insanlar eline almıyor. Parayı ellediğiniz an tekrar elinizi yıkayacaksınız. Çünkü virüs buradan da bulaşıyor. Artık her şey dijital cüzdanlara girecek. Bu projeyi baştan sona baktığımda bu heyecanı ben görüyorum. Sadece iş olsun diye bir şey yapmak benim hayatımda olmadı. Bilenler bilir. Bir iddia olmalı. Burada da Taner Bey ve birlikte olan arkadaşları iddialı gördüm. Ben bu nedenle buradayım. Ve buradaki herkesinde bu aktivistliği bir kimlik olarak bir kişilik olarak bilinçaltına ruhuna yerleştirmesini öneriyorum aktif olacağız dinamik hareketli canlı bakın iş o kadar kolay ve basit ki doğru anlatmayı öğrendiğimizde günde bir kişinin kaydedilmesi elden bile değil bir doğru kişiyi kaydettiğinizde o size iki kişi daha getirecektir en az. Bu da e, network'ün bir getirisi. Çünkü sistemde böyle bir e, derinlik kazancı da var. Sadece bir çaba değil. Doğru kişileri yetiştirirsek derinlikler de var. Bizim yapacağımız şey sizlere burada aktivist olarak buraya kaydolan herkes aktivist. Ondan sonra ne olacak? XMB aktivisti. ikinci aşama. Ne yapacak? Bunu XMD'yi anlatacak ve yeni kişiler kaydettiği an, yeni bir kişi kaydettiği an statüsü değişecek. XMD aktivisti olacak kişi. Sonrasında ne olacak? Ondan sonrasında sistem aktivisti olacak. Yani sistemi bütünsel olarak kavrayıp diğer kişileri de eğitmeyi öğrenmiş olacak. Onu da sağladığında sistem aktivistliğinden sonra topluluk aktivistliğine geçecek. O noktaya geldiğinde bunun anlamı şudur. Kişi zaten milyonlarını garanti etmiştir. Gelir derdi bitmiştir. Fatura derdi bitmiştir. Kira derdi bitmiştir. Çocuklarının geleceğe okuması bitmiştir. Kendi hayallerini gerçekleştirmeye başlamıştır. Topluluk aktivisti, aktivisti olarak artık insanlığın geleceği ve refahı için çalışmaya başlamıştır. Bizim amacımız böyle bir yol haritası çizmek idi. Bunun ilk aşaması olarak zaten 12 saatlik yeni bir eğitim getirdik. Her gün 1 saat olmak üzere 12 günde bitirmek. Amacımız burada bulunan herkesi gerçek anlamda topluluk aktivisti seviyesine kadar taşımak. Biz bunu seve seve yapmayı kendimize taahhüt ettik önce. Çünkü bir taahhüt vardır, söz vardır. İnsan sözü kimseye vermez. Söz kendimedir. Söz hayatadır. Ve bunu söyledikten sonra sözü şimdi sevgili <gülüyor> partnerim hikmete bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınızdan ve zaman ayırdığınız için Yalçın Bey. Sağ olun. Evet evdeyiz. Evde izlerken aslında birbirimizi çok daha az görüyorduk. E, muhtemelen bütün insanlar da hemen hemen, bilmiyorum bunu yaşıyorlar ama biz e, evde olunca hiç kopmamaya başladık. Hiç kopmadık aslında <gülüyor> baktığınızda. Evet. Gerçekten sabah, öğlen akşam hep arkadaşlar değil mi Taner? Hep birbirimizle bir haber şey içindeyiz. O da güzel bir şey çünkü e, bir şey yapacaksanız, bir projede başarı arıyorsanız doğru insanlarla birlikte olmak e, muhtemelen ne can sıkıntısı kalıyor ortada, ne, ne olacak şimdi diye. Ben evde sıkılır mıyım diye düşünürdüm ki saat bile durmazdım bilir arkadaşlarım ama şimdi inan hiç sıkılmıyorum zaman nasıl geçiyor bilmiyorum zaman yetmiyor çünkü çok verimli geçiyor ben bir aktivistim evet Taner bir söyleyecekleriniz var mı bu eğitim modeli yazar... e, sevgili dostlar ben şunu söyleyeyim e, bildiğiniz gibi tüm eğitimler normalde hayatımız boyunca aldığımız eğitimler hep sıkıcıdır değil mi e, eğitim deyince herkes kaçar Şimdi burada farklı bir şey var. Yani eğitim ya da bir şey olsun da e, biz zevk alıyoruz, haz alıyoruz. Yani kendimizi geliştirmekten, kendimizi tanımaktan inanılmaz bir şekilde hem zevk alıyoruz hem haz alıyoruz ve hep bir arada olmak istiyoruz. İşin ilginç tarafı bu. Burada burada böyle bir şey çıktı ortaya. Yani e, bazen sabah başlıyoruz, akşam e, 6'ya kadar süren eğitimlerimiz. Eğitim de demeyelim biz buna. Kişisel gelişim çabaları içindeyiz aslında, hem biz kendimizi kişisel olarak geliştiriyoruz, hem My Dext Day programı ile bir araya getiriyoruz, hocalarımız da My Dext programı ile tecrübelerini harmanlayıp bir araya getirip, bizlere nasıl sulacağını aslında ortaya çıkarıyorlar. Yani burada bir harman çıktı ortaya, yani bizler burada gelişim süreci içindeyiz. Ve gelişim süreci hiç bitmeyecek arkadaşlar. Şu anda mesela biz 30 saatlik bir eğitim aldık. Eğitim de demeyelim gelişim süreci yaşadık diyeyim ben buna. Bu gelişim sürecinin e, ötesinde 12 saatlik bir eğitim programı dizayn edildi. Çünkü biz bu eğitim programını çok beğendiğimizden dolayı e, dedik ki tüm kitleye kamptan önce bir eğitim dizayn edelim. Çünkü evdeyiz. Tamam. Mayıs başına kadar evdeyiz. Mayıs başına kadar tüm topluluğumuz gelişmek istiyor. Eğitilmek istiyor. Kendini geliştirmek istiyor. Çevresindeki insanlara para kazandırmak istiyor. Programı tam olarak anlamak istiyor. Bununla alakalı olarak da bizlerin talebine istinaden e, hocalarımız da bir eğitim programı hazırladılar bizlere. Sağ olsunlar. Ve e, gene biz eğitimlerimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Aynı eğitimleri bizler alacağız. E, bu eğitim sonrası e, Eğitim kampının haricinde bir eğitim, bilginiz olsun. Eğitim kampının haricinde bir, bir ön hazırlık eğitimi bu aslında. Eğitim kampını ben şu anda e, iple çekiyorum. Neden? Çünkü yüzde bu eğitimi almak benim için daha çok daha zevkli olacak. Ve e, buradaki e, eğitimler çok daha, daha yoğun geçecektir. E, kamptaki eğitimler. Ama buradaki hazırlık sürecini de e, tüm e, aktivistlerle beraber, artık herkese ben aktivist diyorum artık. E, yatırımcı demiyorum ya da danışman demiyorum artık. Hepiniz bir aktivistsiniz arkadaşlar. Çünkü aktif olmak zorundayız. Hem kendimizi geliştirmek zorundayız hem çevremizi geliştirmek zorundayız. Şimdi burada hep beraber böyle bir eğitim süreci başlayacak. Ve bu eğitim sürecine hep beraber adapte olmaya çalışacağız. Tabi isteyenlerle bakın. istemeyen hiç kimse e, zorunlu değildir buna bilginiz olsun. Ama böyle bir şeyin içine olursanız nasıl bir gelecek, kendinize nasıl bir gelecek çizdiğinizi daha iyi anlayacaksınız. Artık ekonomik özgürlük sizsiniz aslında. Bakın, her şey sizsiniz. Bakın, her şeyin siz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Burada MyDexway programı ya da MyDexway platformu bizim aslında bir e, hayatımızı idame ettireceğimiz, hayatımızı üzerine kuracağımız bir platform olacak. Ama bu ön hazırlıktan sonra tabii ki ee, kampa gideceğiz arkadaşlar. Kamp ayrı bir program. Kamp birebir alınması gereken profesyonel bir eğitim düzeyi orası. Ama buradaki 12 saatlik eğitime hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hocam mikrofon sizde. Peki teşekkür ederim. Ee, ben müsaade varsa bir e, slide tabii, açabiliyorum tabii, değil mi? Tabii, Buradan tabii. paylaşabiliyorum. Tabii tabii tabii, ee... tabii. Evet. Sevgili arkadaşlar toparlayacak olursak yani bunun ne olduğu ve ne anlama geldiği ile ilgili hemen izninizle ben bu noktada hemen bahsetmiş olayım. Şöyle C hemen. Görsel olarak geldi mi ekranlarınıza? Geldi hocam. Okey tamam. Aktivistik dedik. Evet yani bu kavram karmaşasından çıkmamız gerekiyor. Çünkü real olarak aslında bu platformda yeni dünya düzeninde malum işte her yerden artık duyuluyor bu olacak mı olmayacak mı gerçek mi masal mı derken oldu bile oldu bile yani geçmiş olsun ve hayırlı olsun aynı zamanda bu konuda tabi biz ne yapıyoruz Şimdi bu platformda arkadaşımın da söylediği gibi sevgili Yalçın Kireç'in de bize izah ettiği şekliyle gayet tane tane açık ve net anlaşılır herkesin anlayacağı dilde zaten söyledim ben üstünden bir daha geçmek değil olayın üstünde şunu hatırlatmaya çalışıyorum biz burada öncelikle hangi programı yalıyoruz Yalçın Bey'le birlikte Önce öğrenmeyi öğrenmek diyelim buna isterseniz. Çünkü şöyle evet. bir şey var. Hani biz genel olarak şöyle farazi yani zannetmelerimiz var. Hani biz hemen öğrendik zannediyoruz bir şey okuyunca birisinden, arkadaşımızdan bir şey duyunca ya da bu sisteme birisi dahil etti. Hemen bunu öğrendiğimizi varsayıyoruz. Dolayısıyla da ezber sadece ne yapıyoruz? Tekrarlarda bulunuyoruz aslında. Duyduğumuzu tekrar ediyoruz. Ama bize ne zaman ki hiç beklenmedik bir soru geldiğinde işte o zaman bir şeyler kilitleniyor. Çünkü burada ...daha zor bir şey var, ee, öğrenmeyi öğrenmeyen düşünmeyi de öğrenememiş demektir. Şimdi bu tabii böyle bakınca çok garip geliyor dışarıdan ilk defa bunları duyan bu ifadeleri yıllardır anlatıyoruz biz eğitimlerimizde. Ee, önce girizgah olarak kendimizi tanımak dedi e, Yalçın Bey hatırlarsanız, kendimizi tanımak noktasında önce ne olursa olsun öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu da işte aklın, zihnin yani bizim daha doğrusu nasıl çalıştığımızla ilgili olan süreçten geçiyor. Ee, tabii bu kendini tanımak, kendini geliştirmek noktasında e, şundan bahsedeceğim. Şimdi e, ekranda kalpler yapılıyor. Teşekkür ederim bu arada. Günümüzdeki görüyor musunuz ama kalpler? <gülüyor> Teşekkürler ee, onun için, kalpleriniz için, sevgiler bizden. Şimdi e, ne demek? Abant'tan yani bahsediliyor. Abant'ı hiç duymayan varsa şöyle söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi e, eğitim var, eğitim var. Şimdi YouTube'dan da biliyorum e, bazı mutlaka ki Eğitici videolar izliyor olabilirsiniz. Ancak tabi her şekilde edindiğimiz bu bilgileri nasıl kalıcı hale getirdiğimiz tartışılıyor. Çünkü belki de 48 saat geçmeden size onla ilgili bir soru sorulacak olsa hatırlayamamış olma olasılığınız çok daha yüksek. Biz burada tamamen MydexPay projesine has özel bir eğitim modeli geliştirdiğimiz için bu kadar heyecanla ve yüksek perdeden seslenmeye çalışıyorum sizlere. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki. Değinip kısacık geçeceğim. Şu an için tarih ikinci bir büyük emir gelmediği sürece, şu anki yok. Ona söyleyeyim. 1 Mayıs'ta duruyor. Ötelenmediği sürece 1 Mayıs. Bunun olup olmayacağını bir kere birincisi soranlar oluyor. Olup olmayacağı tartışılmıyor bakın. Çünkü burada hemen 4-5 maddeden bahsedeceğim. 1. Gerçek anlamda tanışıyor olma şansına sahip olacağız. 3 öğün yemek yiyip birbirimize sohbet edip çay içip gerçek derin manada birbirimizi kucaklayabileceğiz, tanıyacağız anlamı söylüyorum. İkincisi, kurulmakta olan bu yeni yapılanma, bu, bu sistemi yani profesyonelliğe geçiş platformuna kararlar alınırken orada tanık olma şansınız var. Elbette içinde 20 saatlik bir eğitim programı var. Bununla birlikte, tabii ki bunda da kalmayacak bu stratejiye sahip olarak bu strateji birinci ağızdan, birinci elden dinleyeceksiniz. Ve tabii ki orada olan insanlardan sadece bakmaya, izlemeye gelmeyecekler. Çünkü bu da mutlaka her birimiz aktivist olduğumuz için programda merkezi olmadığını defalarca duydunuz. Burada merkezsizlik konuşulmuyor sevgili arkadaşlar. Bu bir gönül işi. Yani sorumluluğumuz gereği sesimizin de çıktığı bir buluşmadan bahsediyoruz. En önemlisi de buradan ayrılırken bu programın sonunda ben tekrar iddia ediyorum. Çünkü ben 104 kadar kamp gerçekleştiren biri olarak bunu söylüyorum. Birey olarak tabii de pek çok kamp yaptık. <gülüyor> Atlamayın. Ben ben derken ben di Yaptık bunu ekiplerimizde tarihler boyu 15 yıl içinde. E, oradan insanların ayrılmak istemediğini ve daha aslında çok konuşacak bir sürü şeyimiz var. Nasıl yapsak ne zaman bir daha buluşsakları heyecanla her seferinde bakın bir kere bile bunun aleyhinde herhangi bir şey ben şahsen tanık olmadım. E, o yüzden şimdi tekrar söylüyorum belki orada bunu dediğim gibi yani deneyim ne yazık ki aktarılabilen bir şey olmadığı için böyle bir şey yok e, bu dünyada. Ancak işte ne yapabiliyoruz? Ortak fikrimizi paylaşabiliyoruz. Şu an fikirler paylaşılıyor. Heyecanımızı paylaşabiliriz. Duygularımızı bilmiyorum ne kadar paylaşabiliyoruz. Onu bilemeyeceğim ama dediğim gibi burası pekiştirme uygulamalı ve bir şey deneyimleyebildiğiniz bir kamptan bahsediliyor. Yani online eğitimde, online olarak ekranda pijama terlik oturup günde bir saat, 12 saatlik bir eğitim programı açacağım şu an önünüze. Bu 12 saatlik eğitim modeli içinde günde bir saat sadece online olup keyifle izleyip notlar alabilirsiniz. Ve arkasında sadece notlar almak ya da izlemenin dışında da sizlere bu konuda rehberler olarak da yanıtlar verilecek. Bakın yani eğer anlamadığınız bir şey varsa geliştirmek istediğiniz geri bildiriminiz varsa bir interaktiviteyi de tabii ki kapsıyor online eğitim. Yine tekrar söylüyorum online eğitim almak başka. Ee, burada 30 kişi, 40 kişi, 50 kişinin içinde bir e, deneyimsel olarak bir şey yaşamak başka. Kastettiğim şey şu aslında bakarsanız. O gün orada diyelim ki kamp günü geldi. İnşallah orada buluştuk. De diyecek olursanız ki bana şöyle diyen bir insana Myrex Bey projesini anlat bakalım nasıl anlatıyorsun diyecek olursanız. işte bakın bu bir canlandırmadır. Kastettiğim şey bu ve her birimiz bu uygulamalardan geçebiliyor olacağız bu kampta. Ne yazık ki bu online'da mümkün olmamakta ve tabii ki en nihayetinde onaylanmak ve sertifikasyon sürecinin son durağından bahsediyor olacağız. Şimdi gelelim esas konuya. Ben e, yıllardır çok sevdiğim bir motto'm var. Burada da MylexPay için e, bunu e, tekrar söylemeyi e, dile getirmek istiyorum. Seçilmeyi bekleme. Sen seç. Bakın dikkat edin. Kendiniz için ayağa kalkmaktadırsınız. Ben bir aktivistim. Tamam mı? Yani nedir? Sistem için çalışır. Sistem de sonra bana çalışır. Ama bahsettiğim şey tabii ki bankacılık sistemi değil. Ben de sizi seviyorum arkadaşlar. Kalpler çiziliyor <gülüyor> ekranlara. Yani üstüme alıyorum bakın. Söyleyeyim kalpleri. Şu an konuşan ben olduğum için. Teşekkürler. Ee, seçilmeyi beklemesen seç Yani burada seçimlerden bahsetti Taner Bey. Kesinlikle bu bir zorunluluk değil. Ee, burada bir şeyi zorlamak amacıyla değil. Ee, tamamen e, tavsiyelerle yürüyoruz. E, ve e, kalp çizmezseniz şu an tane çizmeyi bir ara, ara verirseniz dikkatli atmayı da engellemiş olursunuz. Çünkü Peki izleyenler şu an beni dinlemek yerine gördüğü kalpleri izliyor olabilir. Mümkün müdür? Çizimi yapan arkadaşlar durabilir mi acaba? Yoksa ben duracağım. Konuşmayı durdurmak durumundayım. Silebiliyor muyuz? İsterseniz her şeyi yapabileceğinizi biliyorsunuz. Çizebilen silebiliyordur da. Mümkün mü? Rica etsem temizlerseniz ben biraz sonra bir takım bilgiler aktaracağım burada ve hepimizin önemli olduğunu inanıyorum. Ama bu samimiyetinize teşekkür ediyorum. Bunu sıcak sıcakkanlılıkla karşıladım. Kalp çizmelerinizi. Evet şimdi silgi arıyor. Sevgili kalp aktivistimiz. <gülüyor> silgi arıyor herhalde muhtemelen. Evet olabilir. Silebiliyor muyuz arkadaşlar? Hüseyin abi silebiliyor muyuz? E, Kaldırıp tekrar ederseniz hocam. E, Öyle ya, mi? Olması gerekiyor. Peki hayır ekranda duruyor. Benden değil. Yani Slaytımda değil. Ek ekranda duruyor. Ekranda bireleri çizmeye devam ediyor sürekli. Ya da herkes deniyor ne yapacağım diye bilmiyorum. Çizeni görebiliyormuş Hüseyin Bey. Hüseyin Bey çizeni görebiliyormuşuz çizeni. Yok göremiyorum. Hala çiziyorlar. Peki. Bazıları da böyle şeyler başlıyor demek ki aramızda. Peki. Ee, sürdürmezseniz en azından stop ederseniz çizmeyi e, ciddi ve samimi olduğunuzu anlayacağım. Herkes herhalde en azından duyabiliyor. Göremese de. Tamam, ricamdır. Lütfen çizmeyi durdurursanız en azından devam edebilirim. Aktivistikten biraz size bahsedeyim. Ee, bu noktada bakın aktivistik demek şu anlama geliyor. Bizim için MydexPay plat, platformda en az, en az bir master life yatırımı yapmış olan kişidir. Yani artık bu toplulukta kabul görmüştür. Ee, sizler tarafından davet edilmiştir. Bu insana ön bilgileri verilmiştir. Ve bir şekilde ona rehberlik yaptığınız için artık buradadır ve e, bu platformda artık bir yatırımı vardır. Ve bu anlamda şunu e, gündeme getirmek durumundayız. Burada tabii şu an gördüğünüz 12 saatlik eğitimin biz e, bu bir hizmet arkadaşlar e, burası bir hizmet platformu olduğu için şunu bilmenizde fayda var. Bizim burada ortaya koymaya çalıştığımız şey şu. En az 100 kişilik sınıfların oluşması yönünde 100 kişilik sınıflar olduğu takdirde sadece 25 TL gibi ekonomiyi de e, oluşturmaya çalışıyoruz. Yani burada kastettiğimiz şey şu, ne kadar ekonomik hale getirebileceğimizle ilgili görmenizle ilgili şu an bu tabloyu çıplaklığıyla açıkça şu an paylaşıyorum. Önünüzde açık görüyorsunuz. Bu 12 saatlik e, ak, e, aktivist temel programını almanız şununla ilgili biraz önce bahsedildiği üzere burada bu platformda e, ben ne diyeceğim, nasıl diyeceğim, nasıl yön bulacağım işte bu bana böyle diyor. Öbürün kafası şurada. İşte kim ne anlıyorları engelleyebilmek adına bu temel programı açmış olmanızı biz tavsiye ediyoruz. Tekrar söyleyeyim. Bu seçilmeyi beklemeyin. Sen girsen girsen gir diye bir olay yok. Bunu siz seçeceksiniz. Burada kim ve nerede olmak istediğinizi siz seçiyor olmalısınız. Ya şu an slaytlı karalayıp dalga geçen biri olabilirsiniz. Ya da son derece samimi, ciddi bir şekilde kendi ailesinin geleceği ve geleceğini planlamaya çalışan ve bu kendisine yatırım yapan biri olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, diğer taraftan aktivistik programı bittikten sonra XMD aktivisti. Ne demek bu? XMD aktivisti platformda en az bir işi kazandırdıysa bizim için bu XMD aktivisti anlamına geliyor. Dikkatini çekerim burada danışman kelimesini tercih etmiyoruz. Bunun nedeni hep böyle konuşuldu biliyorum böyle bir dil kalıbı vardı ortada. Ancak danışmanlık tehlikeli. Ne anlamda tehlikeli? yanlış kullanılmaya çok müsait bir şey olabilir. Örneğin, örnek veriyorum sadece yatırım danışmanıyım ben derse kişi, yatırım danışmanı ne demek arkadaşlar? Ancak devletten onaylı, yani sicilde kaydınızın olduğu ve sertifikalı ve resmi mercilerce onaylanmış olmanız anlamına geliyor ki bu yasa dışı anlamı. Ya benim bir doktorum demem gibi bir şey size. Doktor olmadım halde doktorum demem gibi bir şey olur. Dolayısıyla yasal zeminde kullanılan meslek gruplarını biz burada danışmanlık kelimesini bundan dolayı tercih etmiyoruz. Evet, burada bu olduğunda bir birinci derinlik kazancını hak kazanır derken şu an bu geçerli değil. Ancak bilmeniz gereken ortalama 3 aylık bir süre sonrası bu eğitimleri tamamlayan ve önce olan, şu an buna hazır olan insanlar da olduğunu biliyoruz. Yüzü aşkın insan çünkü bu eğitimleri de bekliyor. Görüşmediğimizi düşünmeyin lütfen. Çok insanla da temastayız bir taraftan. Bu eğitimleri tamamlayıp bir an önce kendileri için daha ileriye kariyer basamaklarını kendileri için tabii tekrar ediyorum, oluşturmak ve kendi topluluklarını kurmak için yapılması gerekenleri bir önce öğrenmek istiyorlar. Bu bir sonraki program. Onun için oraya geçiyorum. Bir sonraki aşama ne olabilir benim için? Sistem aktivisti. Sistem aktivistliğinin anlamı da şu. Bu platformda, işte bakın en azından burada, şurada biraz önce konuştum, kampa katılmış olmamı kapsıyor. Yani KAM programına katılmam demek ne demek? Buradaki eğitimleri geçtim. Temel olarak artık bir davet edebilir haldeyim. Bu dahil ettiklerimden yani sorumluluk aldığım bakın burada bir sorumluluk devreye giriyor. Yani burada biliyorum çok yüzeysel yaklaşanlar da var. Ben evet yani yaklaşık 30 yıllık, 35 yıllık doğrudan satış 23 yıl net full time network alanında çalıştım. Bunun son 10 yılda ee, bunu bir business koçluk ve sertifikalandırma süreçleri orada geçelim. Ee, alanında yapıyorum. Danışman olarak da şirketlere de danışmanlıklar sağlıyorum. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum size. Ee, bu noktada bir ödüllendirme sistemi var. Daima yapılar şunu size söylerler. Eğer iyi bildiğiniz, iyi yaptığınız bir şeyle başkasına vesile olur. Onun da burada olmasını sağlarsanız size teşekkür ederek bir bonus. Buradaki bonusun karşılığı da malum bildiğiniz üzere Size coin ödül veriliyor. Çünkü herkes şu an zaten bildiği sistemin içinde ne elde edebiliyor? Elde ettiği size nakit TL verilmiyor burada. Buradaki söz konusu olan teşvik nedir Ödül coinler veriliyor. Yani miktar anlamında tasarrufunuza geçebilmesi diye. Birinci derinlik ama sistem aktivisti olmak yani bu kampı bitirip sertifikal olarak web sayfasında altını çiziyorum. Web sayfasında bu bir sertifikalı danışmandır. Biz Burada bu projenin içindeki e, ne diyelim öncüleri olarak bu sertifikayı onaylıyoruz. Bu kişi bilgi ve becerisini birleştirmiş yetkin kimliktir diye e, sayfada bunu hak eden insanlar yayınlanacaklar. Tabi hangi ilde ne şehirde vesaire olana girmiyorum e, ve tabi ki buna göre de e, avantajları da olmaya başlayacak. Tekrar ediyorum bu birinci derinlik, beşinci derinlik şu an için hiçbir şey geri alınmıyor kimseden. Verilmiş haklar geri alınmaz arkadaşlar. Bu konuda lütfen hiç kimse aklına ekstra sorular ve endişeler türetmesin diye rica ediyoruz. Bu gelecek programı gösteriyor. Gelecekten kastettiğim ortalama e, malum ortamda dünya ortamları değişti. Sadece bizim ortamımız değil, e, bütün dünyada pek çok şey değişti. E, doğal olarak da sürece bakıyoruz ve 3 ay uzaktan eğitim modelinin e, sisteminde aktif olmasıyla beraber daha önce anlatmıştık hatırlıyorsanız bir önceki pazartesi günde. Sizin sırtınızdan yüzde 80 garanti ettiğimiz anlatım yükünü, takip yükünü ya da kendi kaydettiğiniz, geliştirdiğiniz organizasyonda admin olmanızı tamamen destekleyen bir uzaktan eğitim modeli de zaten yolda. Bunda inşallah önümüzdeki ayda Mayıs ayında ilk ne diyelim nasıl çalıştığıyla ilgili tanıtımları ve ilk kullanmak isteyenlerin hizmetine sunmuş olacağız. Arka planda pek çok çalışma var. Belki çok azını duyuyor olabilirsiniz ama biliyorsunuz bir şey hazır olmadan da söylemek e, insanların zihnini karıştırabiliyor. Şu an buraya kadar konuştuklarım hazır. Uzaktan eğitimi de tekrar ediyorum. Henüz değil, çalışılıyor. Ama bu ayın sonuna doğru inşallah Mayıs'ın ilk haftası gibi bunun da tanıtımını hatta kamp olursa da Serhat Bey bizzat orada olacak. Ve uygulamalı olarak oraya gelen insanlara e, ilk kendi kayıtlarını açmasına e, nasıl açıldığını e, eğitim programı içinde doğrudan tanık olma şansını vermiş olacağız. Tabii bu bir nokta daha bir tık sonra daha gitmek derken ne olabilir? Topluluk aktivisti. Bakın olay burada ciddiye biniyor. Ee, kime göre neye göre ciddi diyeceksiniz. Ala, ciddi olana göre yani bizlere göre ciddi. Biz ciddiyiz. Ee, kastettiğim şeyi burada yani gönül eğlendirmek isteyen ya aman baş ver kaydederim 5 kişi alırım 5000 bin lira güzel bir para bana yeter deyip bu, bu tür insanlar da tabi olacaktır. Biz kimseye karşı değiliz ya da mutfak parasını ayda bin lira bin beş yüz lira e, kazanç eklemek için e, burada biliyoruz yani büyük bir çoğunluk zaten ortalık belli tamam tabi diğer taraftan da milyon kazanma olasılığı taşıyan bir platform içinde olduğunuz da bilincindeyiz tamam, kim inanır kim inanmaz bilmiyorum ama tekrar diyorum eğer inanmaktan çok daha çok güvenmeyi tercih edecek olursanız size tavsiye ederim kendinizi yatırım yapın yani eğitimlerle kendinize yatırım yapmanız, önce kendinizle bir yüzleşip kendinizi tanımaya başlamanız demektir bu. Ve bu programda biz de şuna inanıyoruz. Burada onlarca, yüzlerce insanla e, ki bunlar bu programları tamamladıklarında esas o zaman e, bakın nasıl bir fırtınaya ve kasırgaya dönüşecek. Çünkü o zaman e, o ne yaptı, bu ne yaptı, bu dedi, vıdıdı vıdıdıları bırakıp sadece ekibini, daha doğrusu topluluğunu nasıl geliştirebildiğine dönük olan insanlar sahne alacaklar. Çok uzak değil bakın. Ortalama bir ay içinde iddia ediyorum. Bu tür insanların sesleri daha yüksek çıkmaya başlayacak. Artık sağa sola çarpan ya da ne yaptığını bilmeyen ya da her şeyini bildiğini zanneden ya da uzaktan parmağıyla birileri işaret eden insanların tercihine kalmış ama biz tekrar ediyorum. Birlikte hareket etmek isteyen ciddi insanlarla bahsediyoruz. Ve ciddi insanlar eninde sonunda bir kavşakta buluşurlar sevgili arkadaşlar. Dilerim buluşma e, yüksek oranda olur. Topluluk aktivisti demek şu anlama giriyor. En az 5 kadar e, bu sistemde sertifik almış birinci neslinde 5 kadar insanı eğitimini almasını yani öğretmeyi öğretebilenlerden konuşuyoruz şu an. Çünkü neden? Burada biz sadece anlatan, eğitim veren değil öğrenmeyi öğrenme kavramından bahsettik. Aynı zamanda bir eğitimci kadrosu da inşa etmekten konuşuyoruz. Eğitimci kadrosu inşa etmenin anlamı da şu. Yani nedir bu? Webinarlarda konuşmacılarda ama konuşuyoruz. Ee, yani sadece hep bir iki kişiyi görmenizden konuşmuyoruz. Biz görevimizi bir yere kadar sürdüreceğiz ama bilin ki burada çok ciddi bir eğitimci kadrosuna ihtiyaç var. Siz eğer diyorsanız ki ben bu konuda lider olabilirim, ben bir aktivistim ve gerçekten ben bu projeye inanıyorum. Ve bu projeyle yüreğimi ortaya koydum. İnsanlara da bunu düzgün anlatmak isteyen, doğru anlatmak isteyen ve sonradan yanılmadıklarını göstermek isteyen bu yolculuğu birlikte yürümek isteyen bir kişiyim diyorsanız lütfen tekrar söylüyorum. O zaman topluluk aktivistliği sizin için iyi bir kariyer olabilir. Ama burası bir şirket değil. Lütfen bunu karıştırmayın. Burada bir karar merci yok karşınızda. Bunu karıştırmayın. Bakın burada siz kendinize emanetsiniz. Tamam mı? Ya şu an çocukça bu tahtaları şu an ekranı çizenler gibi olursunuz. Tamam mı? Böyle komik şeyler yaptığını zanneden biri olabilirsiniz ciddi bir toplantının içinde. Ya da bir topluluk aktivisti olarak saygın bir birey olarak takip edilenler arasında olabilirsiniz. E, o yüzden burada bakın dikkat edin bir komite üyesi olmaya hak kazanan kişiden kimlikten bahsediyoruz. Topluluk aktivistleri artık yuvarlak bir sofrada yani yuvarlak bir masada oturmayı hak kazananlardır. Bunun içinde şu var hak verilmez alınır. Burada kimse kimseye hak verilmiyor. Burası sevgili arkadaşlar bir seçim alanı değil arenası değil. Kimse de oy toplayamaz. Çünkü kimse kimseyi seçemez. Oysa seçilmeyi bekleme sen seç yazıyor koskocaman yukarıda. Burada kim ve ne olmak istediğinizi siz seçersiniz. Bazıları diyecek ki yok gerek yok. Sorun değil, problem değil. Kendini gerek yok olarak seçtiysen o zaman seçtiğin yerdesindir. Yok diyorsan ki ben ilerleyebilirim. Kendime yatırım yapmak istiyorum. Bu fırsatı ben bir daha kaçırmam. Bir sürü zaten piyasada fırsat kaçıran insanın hikayesi de oluşuyor. O zaman tekrar söylüyorum. Seçilmeyi bekleme. Neyi bekliyorsun ki? Kimsenin ekürde arasında değilsin. Sen neden seçmiyorsun? Biz sadece arkadaşlarla hem fikir olduğumuz platformda herkes kendi profesyonelliği ve uzmanlık alanından bir şeyleri katarak ortaya koyarak ilerleyen bir topluluğu sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu şöyle. Kimseye geliyor musun diye sorulmaz. Lütfen dikkatli olun. Kendiniz için söylüyorum. Bunu söylemekte ne nedenim sizi daha aslında... İnanın, var olan potansiyelinizden fazlasına sahipsiniz. İnanın çok daha güçlüsünüz. İnanın çok daha hızlı öğrenebilirsiniz. Bu, bu konuda hiçbir şüphem bile yok. Çünkü her insan özeldir, tektir, eşsizdir. Ve bu potansiyelin var olduğunu biz, şahsen Yalçın bile çok iyi fark etmiş bireyler olarak iddiayla ortaya geliyoruz. Bu iddiayı ne zaman görürsünüz? Beraber yol aldığımızda bunu siz bize, bugün buradaki arkadaşlarla paylaştığımız gibi da teşekkür ederim Görüşlerini paylaştılar sizlerle dinlediyseniz onları da izlemiş olabilirsiniz ve sizler de kendi topluluklarınızda bunu paylaşarak bu sefer elden ele bir bayrak yarışı gibi bu bilgileri aktaranlara dönüşebilirsiniz. Yani artık kimseye yaslanmak zorunda olmayan, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durarak kendi alanını kendisini geliştirip büyüten olmakla gerçekten bakın insanlık namına birilerine, ne yapabilirsiniz? El verebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden işte bu noktada tabii topluluk eğitimi de ihtiyaca göre karar alınacağını söylemekle burada müsaadenizle bu noktada ben tekrar sözü Taner Bey'e vermek istiyorum. Artı şunu da söylemekte fayda var. Bununla ilgili bugün pazartesi rezervasyonlarla ilgili ben doğru hatırlıyorsam Cuma günü saat 17'ye kadar mıydı? Arkadaşlar öyle mi konuştuk? Cuma günü saat 17'ye kadar. Evet. Bir saat okay. yani, evet. doğru. Tamam. O saat kadar... 17'ye kadar. Çünkü biz sayıyı <gülüyor> bilmek durumundayız. Ona göre Yalçın Bey'le hazırlıklarımız olacak. Cuma günü bu sayıyı netleştirdiğimiz biz pazar günü eğitim saatini duyuracağız. İlk start noktamız, yani yola çıkışımız, şöyle söyleyelim. Bu hareket pazar günü başlıyor. Bu döneme kadar, lütfen cuma gününe kadar gerekli konuşmak istediğiniz kişilerle konuşun lütfen paylaşın. Bu noktada var olduğunuzu söylerseniz mesaj ver bize. Buraya yaz. <gülüyor> Şu anda Peki. bu eğitim programını onu söyledik mi hocam? Onu tam olarak hatırlamıyorum. Ee, burada kampa, eğitim kampına gelecek olan arkadaşlar ha, onu da söyleyelim, ettim, tamam. muhafı e, olacaktır, bilgisi bilgimiz olsun. Çok Sen doğru, onu da söyleyelim. Bu sorular da geldi bize. E, bu e, kariyer kampına ön rezervasyon yapan arkadaşlarımız var, onda da e, rezervasyon ile birlikte katılım e, gösterecek arkadaşlar. Cuma gününe kadar e, bir süre vardı. Bunun sebebi de çok açık. Buradan herkes duyabilir çünkü gizli bir şey yok. Nedeni şu sevgili evet. arkadaşlar, biz e, kurumlarla iş yapıyoruz. Dolayısıyla kameramanı, ekipmanı, e, oteli, rezervasyonu oralara bir takım ödemelerin yapılması gerektiğinden kaynaklı. Biz de sayıyı bilmek durumdayız. Yani burada farazi, laf ola, berigele konuşamazsınız. Karşınızda 5 yıldızlı bir kurum var. E, ve ben yıllardır e, kariyer kampları sürdürdüğüm için e, bunu şöyle anlamanızda fayda var. Buraya rezervasyonunu yaptırmış olan, cuma gününe kadar rezervasyon yaptıranlar, buradaki 12 saatlik eğitim alanında bir ücret ödemeyecek olanlardır. Bunu da söyleyeyim onlar muhaflar. Eğer zaten programa gelecekse biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bu sadece programın ön ne diyeyim ilk modülü diyelim bir, birinci giriş modülü gibi bir şey algılayalım. Ve şuna da inanıyorum buradaki ilk 12 saatlik parkuru tamamlayan insanların e, biliyoruz çünkü bunu nereden biliyorsunuz? Ükerarlık olarak almayın. Bilmemiz şundan kaynaklı çünkü yıllardır bu eğitimleri yapan ve e, özelleştirebilen ve tamamen yapıya uygun e, kılıp bundan da ciddi kazananlar ve liderler geliştirmiş olan ben bahsetmedim, referanslarımı saymam herhalde şu an gereksiz diye düşünüyorum. Bu samimiyetin içinde çünkü ben de sizler gibi e, sadece burada e, bir aktivistim, yatırımcıyım. E, ama nedir? Profesyonelliğimiz tarafıyla Yalçın Bey'le ya da herkes kendi alanından bir şeyi ortaya koyabiliyor. Ee, var olan kaynaklarımızı, mesleki deneyimlerimizi, yeterliklerimizi paylaşarak buradan birlikte nasıl ileri gideceğimizi konuşanlardan biriyim sadece. Ee, doğal olarak evet e, kamp programında sevgili arkadaşlar kim ki e, kamp programı cuma günü günü tekrar söylemiş olan kendisi bildirdiyse e, onlar bu online eğitim e, programı içinde bir ücret ödemek zorunda değiller. Ancak şunu da hatırlayın lütfen, bu eğitim programı tam saatinde başlar. Başladıktan sonra da kimse içeri giremez. Neden diye sormayın lütfen. Şu an olduğu gibi mesela şurada ekranda oyun oynayıp dalga geçmeye çalışan arkadaşlar ya, bunlar bizim eğitimlerimizi olamıyor ne yazık ki. Bunlar son derece disiplinlerle yürüyen programlardır. Bunu ancak o zaman yaşadığınızda ya da yaşayanlar görür tanık olurlar. Çünkü burada başkalarının dikkatini dağıtmaya, hiç kimsenin hakkı olmadığını savunan bir aktivistim. Ee, o yüzden burada katılık değil amaç burada. Disiplinler, bakın alışkanlıklardır. Disiplin de özgürleştirir. Sadece disiplin sahibi insanlar özgürdür. Tamam mı? Ama disiplinsiz davrananlar hep dikkat edin, bir şeylere mahkumdur. Ya birilerine muhtaçtır, ya birilerinden avuç açarlar, ya birilerinden beklentiye girip ağlar, sızlanır, kurban oynarlar. Bu program, tekrar ediyorum, cuma günü rezervasyon kapandığında, pazar günü verilen saatte başlar o başlangıçtan en fazla 5 dakika sonra kapıları kapatılır. Bu benim problemim değil. Lütfen herkes kendisini ona göre ayarlasın. Ben saat dakika cinsinden orada olduysam siz de olmayı başarabilirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, ve sözü tekrar Taner Bey'e veriyorum. Teşekkürler. Dinlediğiniz teşekkür için. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ee, şimdi tamam. Bununla alakalı iki tane form yayınlanacak tekrar. Hem e, Abant e, Kampı ile alakalı. Bir de online eğitimle alakalı. Abant kampına gelmiş arkadaşlar ya da gelecek ödemesini yapan arkadaşlar burada bu online eğitim için ücret ödemeyecekler. Online eğitime katılmak isteyen arkadaşlar da bu formu dolduracaklar. 100 kişilik bir kapasite var burada. 100 kişilik kapasite dolduğunda kampımız kapanır. Ve bir sonraki eğitim online eğitime arkadaşlar katılmak isterlerse oraya katılırlar. 100 kişilik eğitim organizasyonuna yani online eğitime katılacak arkadaşlar da saat başı 25 lira yani 12 saatte 300 TL'lik bir ödeme gerçekleştirirler. Oradaki organizasyonu da Hüseyin Bey tamamlayacak. Tamamen Google formu yayınlayacak ve Hüseyin Bey gerekli programı ayarlayacak. Buradaki eğitimlerin e, talep edilmesi bizler tarafından gerçekleştirdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü burada belirli bir zamanımız var. Mayıs ayının birine kadar. Mayıs ayının birinde de e, eğitim kampımız olacak ama o zamana kadar boş zamanımız var. Bizim kitlemizin hem eğitilmesi hem e, burada bilgilendirilmesi ve kendini geliştirmesi gerektiğinden dolayı çok fazla talep aldık biz. Ve bu sebepten dolayı böyle bir organizasyon yapabilir misiniz dediğimizde bize çalıştılar Yalçın ile e, Hikmet Bey. Böyle bir organizasyon çıkarttılar sağ olsunlar. Biz de böyle bir eğitimi, online eğitimi sizler için, yani çünkü bizler için çok verimli oldu. Hatta e, biz bu eğitimi almadık. Bilginiz olsun. Biz başka bir eğitim aldık. Biz de bu eğitime sizlerle beraber katılacağız. Ve bu eğitimde sizlerle beraber yer alacağız. Bilginiz olsun. Ve hep beraber de olacağız. Hep beraber eğitilirken ya da e, geliştirilirken e, beraber olmak dileğiyle e, Hüseyin Bey'in yayınlamış olduğu formu doldurursanız hep beraber bu eğitimi alacağız arkadaşlar. Artık eğitimli, kendini geliştiren ne iş yaptığını bilen bakın ne iş yaptığını bilen çevresine faydası olan, kendisine faydası olan bir topluluk olmamız gerekiyor. Çünkü zaman hızla akıp gidiyor. Biz kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar hem kendimize hem çevremize faydamız olur, kendimizi geliştirmeye gayret edelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz toplantıya katıldığınız için. Ee, herhangi bir sorunuz, herhangi bir şeyiniz olduğu zaman e, tüm arkadaşlarınızla destek alabilirsiniz. Ee, bununla alakalı başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz burada e, çapraşık gruplar içindeydik bildiğiniz gibi. Bir admin grubumuz vardı. Bir genel grubumuz vardı. İşte çeşitli danışmanların farklı grupları vardı. Bir ton grup, grup, grup gidiyorduk farkındaysanız. Ama son toparlamada şunu keşfettik. Bir kanal olsun ve bu kanaldan herkes yazmasın. Sadece yetkisi olanlar yani gerekli bilgi düzeyine sahip olan arkadaşlarımız yazabilme düzeyinde olsun diye bir kanal oluşturduk bilginiz arkadaşlar. Bu kanaldan tüm bilgilendirmeleri yapacağız. Bu kanalın bize artıları ne olacak? Kanalda kişiler ee, kanalın içindeki herkes birbirinin e, telegram linkini görebiliyor, telefon numarasını görebiliyor, çeşitli iş tekliflerinde bulunabiliyordu. Ama kanalın içinde böyle bir şey göremiyorlar. Sadece katılımcı olarak orada duruyorlar, kimse kimseyi göremiyor. Bayan arkadaşlarımız var grupta, bayan arkadaşlarımız görüp taciz edemiyorlar. Böyle bir artısı oldu grubun. Ee, ve burada herkes kapasına göre de yazamadığından dolayı ve doğru ham bir bilgi verildiğinden dolayı da tam bilgi donanıma sahip olacağız arkadaşlar. Herkes bu grubu takip ederse artık ya da bu kanalı takip ederse çok sevinirim. Çünkü bu kanalı tüm sosyal medya paylaşımınızda da paylaşabilirsiniz artık. Herkes gelebilir arkadaşlar bu kanala. Herkes bilgi sahibi olabilir. Herkes bu videolardan faydalanabilir. Yazılardan faydalanabilir. Düzeye getirdik bunu da. Herkes şu anda MyDexPay Türkiye kanalına katılsın ve kanala katıldıktan sonra da diğer gruplardan da isterseniz çıkabilirsiniz ama bireysel e, grup sahibi olan arkadaşlarımız da var. O gruplarda katılın e, ve o gruptaki e, lider arkadaşlarınızla çalışmaya devam edin. Ama bundan sonra bizim tek bir kanalımız olacak. Artık admin'dir, bilmem nedir gibi bir sınıflandırma olmuyor arkadaşlar. Bu bir iştir. İçimizdeki herkes bir aktivisttir. Bilginiz olsun. Sadece bilgi yüzeyi, yüzeyi biraz daha yüksek. Aktivistler vardır. Pro aktivistler vardır. Bizler tarafından bilgilendirileceksiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yalçın Bey, Hikmet Bey çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımızda da katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Artık yeni bir dönem başladı. Hayırlı uğurlar. Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Lütfen teşekkür olsun. ederiz. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Hocam teşekkür ederiz. <Gülüyor> Sağ ol.